100 lira versene. 100 lira. Alamam. Gel buraya. Maşın. Maşın. Ne şunu? Arıyor Ne gerek? Ne, ne gerek? sene. Alamam. Şu çantayı, sen yürü. Hı hı. Yürü, yürü. Assalamualaikum, bu videonun altında biz Kazakstan'da Alumet'teki eksperimenti sürgene olalımız. Bu Alumet'teki eksperimente biz Kazakstan'da Türkiye azamattı'na kaup dönse, Kazaklar kumektes edinme, jardan beretme körgene olalımız. Bu yolu köpçilikten boyunca biz Alumet'teki eksperimenti'nin jalghasını sürüdü, jön kördük. Kersinçe, Türkiye'de Kazak'a kaup dönse, Türk bağıırlarımız bize kumektes edinme, dəl sonu biz bugün İstanbul'da, Türkiye'de körgene olalımız. Sen Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Masken de açık. çinli misin sen? çin mi? ve Pro. Kazakstan. Kapat maske kapat. Yasak, yasak. Maske kapat. Hasta virüs. Covid. Ne ya? Hem Türkiye'desin. Hem maske takmıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Efendim? Ne diyor? Anlamadım. Bu niye maskeyi indirilmiş buraya kadar hastalık saçacak? Kazakistan'ı bir de, de işte. hastalık bulaştıracak. Oturuyor böyle rahat rahat. Senin ne işin var Türkiye'de? Sen ne yapacaksın? Türkiye'de senin Hayır. ne işin? Sen git Kazakistan'a. Kazakistan'a gitsen. Ne işin var sen Hı. burada? Anlamadım. Anlamadım. Anlamadım. Anlamadım. Anlamadım. Ne ya? gelmiş maskeyi buraya kadar indirmiş böyle böyle rahat rahat Ne olacak telefonda konuşuyorsun ne, ne olacak ya ne olacak? sen oradasın ben buradayım Bir hastalık ya. bulaştıracak Allah Allah. Ne iş Allah var Allah. bu adamın burada Gitsin ülkesini her zaman rahat rahat maskesini orada takmasın Ya hadi git babam git içine ya ne Hastalık ya. var nedir Allah Allah ya Allah Allah. İndirmeyeceksin onu Allah. duydun mu Kazakistan'dan Allah. gelmiş buraya Türkiye Allah. Bakma öyle Ne ne anlayamayacağın ya, maskeni kapat diyorum sen, sen ver telefonu bana, sen telefonunu bana versene Ver telefonunu. bana, hadi devam Hadi devam Alaka buraya gel Nereye gel Ne, ne, ne, kimsin? ne ya, kimsin ya Ya benim ülkemdesi orada şey yapacak ya, Allah Allah Adamın telefonu ver Hay ne ya? Neyim telefonu ver adamın Bir şey yok, bir şey yok Ya buraya da seksimsin sen necitsin Bir şey yok ya, Allah Allah Bir şey yok, tamam Adamın telefonu ver Al Al Al Dırak tarafını <gülüyor> Tamam Sosyal de <dönük>. Kamerayı <gülüyor> Sosyal dönük Şuruk Şakırım Havaz olsun Havaz olsun Bana da şakır Bana Onlara alma <gülüyor> Bu bizim dostumuz Kazakistan'dan geldi bizim misafirimiz evet. Bizim insanımızın tepkisini merak ettik Kazakistan'da kardeşimize sahip çıkacak mı çıkmayacak mı Sizin tepkimi ölçmek istedik Allah razı olsun bizim kardeşimize sahip çıktın çok sağ ol. Tamam ya bir bak. bak el salla Çok çok güzel Hadi <gülüyor> Nereden geldi? Nereden geldi? Oğlum Türkçe bilmiyor Neredisin? Nereden geliyorsun? Nereden, Nereden geldin? Çeke bak. Kazakistan, Kazakistan. <gülüyor> Oo, Kazakistan. Para var, para var oğlum da, para onda. Tamam, tamam. Gel yukarı doğru gezelik seni. Gel gel biz seni otel'e götürelim bir tane. Gel. Abi, ha? Abi. Yardımız oluyoruz abi. Ne yardımı dostum? Kalacak abi, yeri yokmuş. O, otel istedim? lazım arkadaşlar. Yardımımız var bizimle. Yardımımız tamam. oluyoruz ya. Tamam. Rahatsız ya? ya rahatsız edecek bir şey yok kardeşim sen niye evet. hemen pimpiriklandın ya ne ne normal halk işte de buraları de bilmiyor de. otel'e Gel götüreceğiz kalacak abi bir yer ayarlayalım adamım şey? Hayır. hayırdır bak. kardeşim sen niye şey sen de işine de. baksana kardeşim sen evet. işine bak evet. götürürüz evet. Hocam. Abi, ya biz burada oturuyoruz ya çarşı Gel çocuğuz ya. ya biz yıllardır buradayız abi bir pansiyon ayarlayalım şimdi gider kazıklanır pahalı yerde. Sen gel, senin çantanı falan taşıyalım. Hayır, gibi. bırak, bırak, bırak, bırak. Geç kardeşim sen şöyle. Kardeşim, sen bir geç sakin mi? ol ya. Hayır kardeşim, geç. Hayır, sakin ol, yani. senin anladığın gibi bir şey yok ortada. Anladın Senin anladığın gibi bir şey yok ortada. Sen gel, biz şey yapalım. Sen karışma kardeşim, bir şey yok. Hayır ya. kardeşim, oğlum. Bırakır mısın adamı? Ne var kardeşim? Adamı adam gerilik mi ya? İnsanlık görsün adam ya adam. adamı. Gidelim, gel. Nereye rahatsız ediyorsun adamı? Nereden geliyormuş sen? Nereden geldin? Kazakistan'dan. Ne işi var o zaman bu adamın burada? Nasıl? Ha, Türkiye'deyim mi kardeşim burası? Sana ne kardeşim istediği gibi gezebilir. Kardeşim, ben istemiyorum. Ben, ülkemde bu adamı İstemiyorum daha Türkiye daha kardeşim burası. Hayır. Raktan gibi. İstediği gibi geziyor. Hayır, Hayırdır Orada nereye gidiyor? Türkiye'deyim oğlum burası. Sağ sağ kestik. Bu bizim Kazakistan'dan bir dostumuz, misafirimiz. Bizim buraya geldi. Bir sosyal deney yapmak istedik. Önce <gülüyor> korkuttun dedi. Bak burada ben, kameramız var. Yani. Dedim var Çok bir şey. Aynen şey. <gülüyor> abi sen, sen anladın sen bizi patlattın. Aynen ben, öyle. Çaktım. Sen <gülüyor> bizi patlattın bak orada kameramız var. Bir bakalım istedik. Ya, ay bakıyorum ben. Kazakistanlı dostlarımıza yani, nasıl tepki olacak? De, bir <gülüyor> istedik. aslında. Hayır müdahale edeceğim de dedim bu da neyin nesi ya? Baksana. Aramda kimse giremez. Kim bakıyor Nasıl, Yabancı abi. Nereden geldin? Kazakistan. Kazakistan. Oo iyi güzel. Sen ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Sağ ol. Para var mı? Oğlum Yüküt bana var bir var. saniye dur. Sen kalacak yerin var mı senin? Kalacak tamam. yer var Otel. Motel, ha? Gel, diyelim, otel. He? Kalacak otel, yer var mı? Ver ben senin çantanı taşıyayım. Tamam üstüne ağırlık yapmasın. Ver ben seni otele götürürüm. Gel. gel otele gidelim. Ver, ver taşırım ben ya Ver taşırım ben gel gel Ver ben seni taşıyım gel Tamam. Gel Ablamam mı? Sorun yok ya abi. gel Otele gidelim Gel Otel salacak yer var mı senin yerin? Birader yeri? ne oluyor ya? Abi, ya oluyor abi. Ya? abi ne bir şey olduğu yok abi Ne oluyor abi? Olay mı var? Yok abi olay yok, yok. sakin abi. olun ya Abi falan bir şey yok. Adamın çantasını alıyorsun? Yok abi. Kardeşim çanta almalık bir durum yok. Görüşüyor musunuz? Ya? Var mı bir sıkıntı? Adam belli burada oturmuyor. Buraları bilmiyor. Hala Biz çarşı hala hala. çocuğuyuz hala ya senelerdir. Olmaz öyle. Yardımcı olalım dedik ya. Nerelisiniz? Kazakstan. Kazakistan. yabancı yol bilmiyor, iz bilmiyor. Bırak da adamı otele taşıyalım. Adam bizim kardeşimiz ya. tamam abi bizimle düşmanımız değil ya. Hadi hop. Yani Adamı bir otele getirelim. İznin var mı abi? Senin izin var mı müsaade ediyor musun bunlarla Yok, ya ya, tamam yok, Sorun yok kardeşim. abi, hadi hadi hadi yol yollum abi yollum sen yollum ya. ters yapmana gerek yok ya. Evet, adam otele taşıyacağız. Adam otele taşıyacağız. Bir yok. Bir şey yok, tamam. hadi. Hadi, hadi, Abi, abi. Şey kardeşim. Kardeş, Kardeş, Kardeş bizim. Hoş geldin. Ayıptı. Abicim bir şey yok ya. Siz değilmişsiniz. Siz çok yanlış anlıyorsunuz. neyi yanlış anlıyoruz ya. Siz çok yanlış anlıyorsunuz. E yanlış anlıyoruz. Adamı kalacak nereye? Ne abi? Sosyal deneydi abi. sen sakin ol. Sosyal deney bu. Bak orada kameramız var bizim. Burada kameramız var. Kavga çıkacak bir gün daha gideceğiz ya. <gülüyor> Yapmayın Bak bana. orada kamera var. <gülüyor> <gülüyor> El salladı <zavre> abi kamera. Patlatacaktım <gülüyor> gördük <görecektim> şimdi. <gülüyor> Sakin sakin, bak kamer razı olsun. kamera Bursama orada. Kamera orada. Bursama. El salla. Bu biz Kazakistan'dan dostumuz Bursama. bizim. Eyvallah. Bizim tek kendi halkımızın tepkisini merak ettik. <gülüyor> Bakalım nasıl tepki de, olacak. De, diye. dinleyeyim çıkacaktı çıkacak yani var ya. Doğru, bir şey mi? Burada çok yaşadık elbette. Elbette Allah razı olsun. Oldun mu Sayısız bırakmadınız kardeşimizi. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Türk? Yok. Kazak. Kazak. Kazak. Kazak. Kazakistan. Aa. Kazakistan. Oo Kazakistan. He güzel. Sende para var. 100 lira versene. Hı? 100 lira. Alamam. Money. Para. Para. 100 lira. <gülüyor> para ver diyorum. Para. Ne için? Var. Ne diyor? Ya bu. Ya şunu. Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu. Ver. Sen, ver. Ne, ne gerek? Ne, ne gerek? Ya Alamam mı? Ya şu çanta sen yürü. Hı -hı. Yürü, yürü. Yürü. Ya. Git yardımcı oluyor. Bir sorun yok ya. Yardımcı oluyorsunuz. Ya, gelmiş kalacak şey. yeri yok. Biz de buralardan bütün ahaliyi tanız burada. Bir evet, otel motel ayarladım kalacak yer. E, Tanımıyor sen sizinler niye yardımcı olacaksın? Tanımıyor. Ya insan ne? değil mi ya? ya. İnsan değil mi? Ne olacak? Ön yargı Tanımıyor ya abi, da kardeşim, şey, tanımayan adama siz ne işi oluyorsunuz? Hayır i̇nsanlık ya. öldü mü ya? Sen evet, gel, abi. biz seni bırakalım, gel. Rakın be kardeşim adım be! Adam ne? Ya, hayır sen bunları ya. tanıyor musun hocam? Tamam. E tanımıyorsan ne işin var arkadaşım senin? Ya tamam abi, yargı. Ya bir işimiz yok. Dayı, sen sen niye salçalıyorsunuz? Ya. ya hadi be kardeşim ya! Ya hayırdır adam dayı, şey sen... Yok ya. Ya. Ya. Ya hayırdır, adama bir şey yapıyoruz ya! Rakın be Ne istiyorsun? Polis misiniz, ne misiniz? Ya değiliz abicim, yok polisiz o benim abi abi mi o benim ya bir şey yok abin de sen tanımıyor ama nasıl tanımıyor Ecikler sen tanımıyor tanım. musun beni gel, ben gel ya gel konuşalım ben işte senden gel Dundiva Dirtke Dava Heh Çanta anlamam mı? Çantayı ya sen? Bir saniye gel devam et Selamun selam Hayırdır gençler adam mı sıkıştırıyorsunuz? Ne adamı ya abim o benim Gel abi gidelim Tanıyor musun abi? Tanıyorum yanıyorum Çantayı var adama ya Ya abim abi, diyorum sen sana Sen nerelisin? Kazakstan Burası Balat kardeşim manyak mısınız ya? Tamam Lan abi şey yaptığınız yok ya, ya. Tamam ya, bırak Gideceği yerlere kadar bırakacaktım sen yanlış anladın Hayır abiciğim gel ya Yok Hayır, Hayır abi yapmayın abi. Bunlar bizim kardeşlerimiz e ya. Tamam Tanemiz abi sanırım. bir şey yaptığımız yok ki. Sen ya çok yanlış da. anlıyorsun. Ya. Yok adam sen bunları tanımıyorsun değil mi? E tamam kardeşim tamam sen geldin. Ya. E sen, e. sen, sen niye adama sen ekmeğimizi oynuyorsun dayı ya? Ya bırakın be kardeşim adamı koparmaya çalışıyorsunuz. Hayırdır ya bırakın ya. Tanemiyordunuz? Ya, ya. ya. ya. Tanımıyordunuz. ya, ya tanımıyordunuz. sorun ya. yok tamam gezeceğiz biz dayı sen karışma. Heh, bir şey yok. Tamam abi, karıştırma polisim onu polisim onu karıştırma bir ya. Çekilin abisi. Abicim polisi morisi yani, karıştırma bir ya. Yok. Öyle bir şey yok, adam olamazsın burada turisti. E ne olacak, Kazakistan adam bir zaten durur. yabancı ya. 155 Sen... polis. <gülüyor> <Tutur> <gülüyor> <orası. Evet. gülüyor> Bu sosyal denek Abi, bir saniye bakar mısın? Bir saniye bakar mısın abi? Bak bak. Bu bir sosyal denek Bu bir sosyal denek abi. Bizim orada kameramız var. <gülüyor> Bu ekipten. Ha. Bizim Kazakistanlı evet. dostumuz. Tamam tamam, kestik kestik. Bu bizim dostumuz. Kazakistan'dan geldi. Bu bizim misafirimiz burada. Evet. Bir bakmak istedik, bizim halkımız nasıl tepki gösterecek? Kazakistan evet. kardeşlerimize sahip çıkacak mı? sahip ya, çıkmayacak mı? Ben de şey yani sosyal deneyiz ya, yani bu. Pardon. <gülüyor> pardon, pardon Orada da kameramız pardon, pardon. var. <gülüyor> Senin tepkini çok merak ettik. <gülüyor> Bakalım nasıl tepki göstereceksin diye. Tepkin ederim. için çok sağ ol. Buna bizim Kazakistan'dan dostumuz abi. Sosyal deney yapmaya geldik biz buraya. Bakalım bizim insanımız Kazakistanlı kardeşlerimize sahip çıkacak mı? Oldu. Sosyal deney. Aynen öyle. <gülüyor> abi sen çok sessiz kaldın. Adamı adamı burada soyduk, soğana çevirdik. Adamın bütün parasını aldık. <gülüyor> Abi sen niye sessiz kalıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? İnsanlık öldü mü abi? Ne zannediyorsun? Adamın eline ceb attık, Bilmiyorum. çantasını ben aldık gidiyoruz. Abi. Ben ne zannettim <gülüyor> biliyor musun? He? <gülüyor> <gülüyor> ben ben seni polis zannettim. Abi öyle polis mi olur çantasını alıyor? Çok Çok güzel. Heh maske burada, çenede. Böyle gelin. Ne diyor belirsiz ülkelerden? Sen nerelisin? Kulam abi. Where from? Kazakistan. Kazakistan. Ne işin var Türkiye'de? Anlamam. Türkiye'de ne işin var? Niye geldin? Türkiye'de ne işin var senin? Niye geliyorsun? Ha? Maske çenende. Anlamam. Neyini anlamıyorsun? Bir anlamadım ezberlemişsin. Diyorsun, anlamadım, anlamadım anlamadım. Maske burada da geziyorsun Türkiye'de. Kazakistan'dan gelmişsin. Şuraya bak ya. Rahatlığa bak. Benim, benim ülkende bu kadar rahat değil mi? vurdum duymazlık ya Tercüman olur mu? Ha ne tercüman ne tercüman Maskeyi buraya tak tercüman gerek yok Periost Google Google Yaz bir de tamam Sizlik bir şey kanımefendi tamam Bu niye maskeyi indirmiş buraya kadar hastalık saçacak Gitsin ülkesine her zaman rahat rahat maskesini orada takmasın Translate, um translate. I can translate. It's not important. not problem. You can go. Tamam, problem yok. Okay. Sorun yok. Okay. Tamam, tamam ver. Okay. Ver, ben sana açıklayacağım. Yani çevirmeniz neyi ifade edecek ki şu anda? Çok iyi, çok iyi şey ifade eder ya. Tamam, görüşür. Alsın bu herhalde adamın telefonunu. Sizin bir şey yok ya. Tamam. Arıyorum onu. Arayı. Son ne diyor? Telefonunuzu aldı, gitti şu an kendisi. O anlamıyor al, mu? Çekmesene ya. Niye çekiyorsun sen? 155. Ya sen niye çekiyorsun? Niye çekiyorsun sen kardeşim? Plakayım, plakayım. Niye çektiğini zannediyorsun? Sen? Telefonu alıp E ne olmuş? Hırsızı. E ne olmuş? Ne olmuş? Polis, polis çağırır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Bu sosyal deneydi. <gülüyor> sosyal deney. <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> <Öyle Burada Kazakistan'dan gülüyor> <gülüyor> Biz arkadaşız. Bizim burada Bu kamera. Evet. Kameramız orada bir tanesi. Diğeri nerede? <gülüyor> Diğeri <gülüyor> nerede? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Allah razı olsun. Teşekkürler. Bu sosyal deney. Bizim Kazakstan'dan misafirlerimiz <gülüyor> <gülüyor> bunlar. Gel <gülüyor> Geldiler. <gülüyor> Hayır sinirlerim bozuldu. Sinirleriniz ya. bozulsun zaten lütfen burada bir tane insan var yani bu şekilde gasp ediliyor. Bak Gel diğeri burada. Tebrik ederim. Merhaba Şimri. sen sen ne yapıyorsun burada? Vaskelin bir kapat önce. Çinli misin sen bir de? Çinli misin sen? Vural de pro. Vural de pro. Vaskelin bir kapat. Ya. Çinli misin sen? Ha? Hastalık var, salgın var. Tak maske yine. Hem Türkiye'desin hem de bizim kurallarımız öncü. Sen nereden geldin? Nereden burun? Kazakstan. Kazakstan. Kazakstan'a geldim. Benim ülkemde Türkiye'ye. Maske böyle. Maske ilmeyecek. Buldum? Okey, okey. Okey. burada maske. Maske ne burada? Çekeme maskesin. Ağzını kapatacaksın. Hasta, hastalık var. Diyor, ne ne diyor ya? Oma a*** gelecek. gelmiş bir buraya. Hem de bir Sen şey söyle, bir söyle ya. Bunlar gelmişler Her buraya. Bizim ülkemize çekiş. Çünkü böyle rahat rahat Her hareketler. Şey. Sanki ülkenin sahibi bunlar ya. Evet. Ben bu kadar rahat değilim ya. Neden suyretmişsiniz? Anlamaz mı? Allah Allah. O ne? Evet. iPhone 12 evet. mi o? Telefonu açıklamıyor. Bir öf Tamam. Hadi tamam. on. Abi. Abi. Abi, ha. abi. Ha? <gülüyor> Dön olsun mu? Dedim olsun dedi. Sorun yok dedi. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <Abi> <gülüyor> ha abi. Konuşacak bir şey yok ya. Tamam, ne ne? Kadar <gülüyor> yok. Problem tamam, yok. şikayetçi <gülüyor> misin sen? Var mı sorun? Sen değil misin? Kadar sen sen zannetli... bırak gel. Ne kimsin? Bu telefon 15. Sen, Ay, sen 7... ya. tamam. Yarısını sana veririm gel buraya. Dakika, yarısını sana vereceğim gel. Abi arama parası falan ya aramızda alabilirim ara, ara, ara. şunu ara. Ya satsak dünyanın parası gel Aramızda alabiliriz ya Abi Allah'a şükürler Tamam çoğuluş ara vereceğim paramı Tamam ya çoğuluş ara vereceğim Sosyal deneydi abi bak kameramız orada <gülüyor> Orada bir tane şey, kameramız var <gülüyor> <gülüyor> Şakalandım Ama öyle bir şey ki İmkanı yok öyle bir durum yok Ben Hepsini para olarak Sen yok yok İkinci evet. kameramız yeriydi. Evet. Bak şu sen bir kadın kameramızda orada el salla. Bunlar, ya, bunlar bizim Kazakistan'dan bozulmuş. Bizim misafirlerimiz. Sen nerelisin? Kazakistan. Kazakistan. E burası Türkiye. Hastalık. Ama. Ne yapıyorsun sen ya? Bu kadar insan var burada. Nasıl insan sen ya? Anamam. Allah Allah. Neyi anlamıyorsun? Neyi anlamıyorsun? Kazakistan'dan gelmişsin. Benim ülkemde benden rahatsın ya. Ne? Tab tercüman, olur mu? Tercüme tercüman? Ver ben sana tercüme edeyim, ver. Sen neye tercüme Sen ne anlayacaksın, tercim? Benim dilimi bilmiyor. benim ülkemde gelmiş, ülkemin parasını yiyor. Baş tarafta var. Ben... Şey. Ne, ne diyor? Hay Takip ediyorum seni Telefonu aldın mı? Bak gel buraya gel Ne? Benim ya telefon benim Sorun yok Nereye geleceğim ya? Verim telefonum. Benim benim benim. Telefonum. Benim, telefonum. benim telefonum ya. Benim telefonum zaten ya. Memleket vatan sevdalı diyorsun, süt bir şey diyorum ne yapıyorsun sen? Hayırdır ya? ya. ne olacak? Hayırdır oğlum. Ya, 15 bin 15.000'lık telefon. Verim bak 7,5 lira da sana. Orada da sen. Ha. Şey şey ya. Tamam tamam sakıyorum. <gülüyor> sakin ol. Bu sosyal deney. Sosyal deney. Kameramız orada. Evet, sakin ol. Abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler abi. <gülüyor> Allah razı olsun. Kamera sosyal deney. Bizim dostluğumuz <gülüyor> Sevim şu an bir sakin olman lazım. Bu bizim evet, kendi dostumuz. Kazakistan'dan gelmişti. Youtube kanalında orada da yaptı. Aynen Ya yani İlkten burada konuşurken çok kanımı dokundu. Evet. Ve almış hala telefonu falan. Tamam abi. Biz bir el sallam. Sevim tepkini Kaşak ölçmek teşekkür istedik teşekkür yani. Bu, olsun, sevmiş olduğumuz tepki buydu zaten. Allah razı olsun. İzledik ki. videoyu yaptık. Şimdi bu tutta yapıyoruz. Evet. dostumuz da burada sahip evet, çıkılacak evet, mı, evet. Evet. çıkılmayacak evet. mı bunu görmek evet. istedik. Evet. Çok sağ olun. Bu yüzden biz Korgan'ı bulacaktır. Bu yüzden adamları ötüye bağırmalıken. Geri de kumektesi de, Allah razı olsun. Kazakistan'la bağlarımızı ülken selam.